Evet abi hoş geldin. Hoş bulduk. İşin hakikatinde 3. bölümdeyiz. Geçtiğimiz haftalarda toplumsal ayrışmadan bahsettik. Evet. Ondan sonra dille yaşadığımız problemler üzerine konuştuk. Bu cinayetlerin failini araştırırken karşımıza nefis çıktı. Bazen tek başına çalışıyor, bazen şeytanla işbirliği yapıyor, bazen başka nefislerle işbirliği yapıyor. Nefis nedir abi? Abi dil konusunda öncelikle e, pek konuyu açamadık. Hı hı. İnşallah oraya da ara ara değineceğiz. Nefis abi aslında insan vücudunun bir ihtiyacı. Çünkü bizim yemek yememizi, uyumamızı, e, dinlenmemizi ve fiziksel olarak ihtiyaçlarımızı gidermemiz için olması gereken e, bir yaratık. Hı hı. Dünya biliriz. hayatında varlığımızı devam ettirmemiz Dünya için bir ihtiyacımız. Evet, varlığımızı ihti gidermemiz için bir ihtiyacımız. Nefis abi akson ve dentrikler arasında o sinirler arasındaki boşluklarda e, oraya dolduran, oradaki e, akımları birbirine sağlayan ruhla e, aslında yan yana ve iç içe kalan bir yaratılmış varlık. Görsel olarak anlatabileceğimiz bir şekli yok. Fakat en yakın anlatım izahıyla o akson ve dentrikler arasındaki anlaşılır. E, Atıyorum örneğin bir elma yedik. Hı hı. Yediğimiz elmanın lezzetini biz nefsimizden dolayı biliyoruz. Normalde insan e, ha kahve içmiş, ha elma yemiş veya atıyorum bisküvi yemiş. Tadı aynı gelir. Ama nefis bunu lezzetlendiren bir yaratık aslında. Lezzet almak için nefse ihtiyacımız var. Aynen öyle. Akson ve denetikler arasında gelen lezzeti paketleyip diğer kısma aktaran ve o paketi diğer sinir hücrelerinde açan ve aradaki iletimi sağlayan bir varlık. Şimdi akson ve dendritler arasındaki oluşan boşluk eğer nefsimize bir Müslüman gibi yaklaşıp onunla mücadele ettiğimiz zaman arasındaki mesafeyi gittikçe açıyoruz. Hı -hı. Bu açtığımız mesafeyi de ruhumuz dolduruyor. Fakat bu aradaki mesafeyi kapatırsak bizim orada ruhumuz sıkışıyor. Küçülüyor. En küçük vaziyetini alıyor. Bunu en kolay da bir ampul örneğiyle verebiliriz. Kağıda aslında o yüzden aldık. Şimdi abi anlatmamız istediğimiz olay akson ve dendritler arasındaki boşlukta ruhun dışarıya yaydığı bir ışık gibi düşün. Sen nefsi nefis bu ışık yayan e, ampulün dış çeperini oluşturan ve ışığın buradan rahat asa çıkmasını sağlayan bir yaratık. Sen nefsinle mücadele ettiğin sürece nefsine muhalefet olduğun sürece bu aradaki Hazne açılıyor ve senin ruhun yani oradaki ışık diye tabir ettiğimiz o dışarıya daha çok saçılıyor. Fakat tam tersi olduğunda nefsinin kölesi olduğunda tabirca ise büyüklerimizin hep böyle aktardığı gibi buradaki mesafe gittikçe daralıyor abi. Zamanla senin burada ruhundan dışarıya çıkan o nur o nefai ilahi gittikçe küçülüyor ve maalesef zamanla da Tabiri caizse ampulü patlatıyor. Evet. Ampulü patlatmak dedin e, nefis. Tabii ki dünya hayatında bir ihtiyacımız anlattığın gibi. Evet. Ama terbiye etmemiz gereken de bir varlık. Dünya hayatında nefis bir ihtiyacımız. Çünkü ne diyoruz? Her ölü bir gün nef. Şey, her nefis bir gün ölüm tadacaktır. Yani. Bizi aslında melekiye, yani nurani varlıklardan ayıran ve onlardan daha da üstün vazifeye getiren bir yaratık. Evet. Nefsimi öncelikle şey kabul etmemiz lazım. Bizim içimizdeki nefsimiz kafedir abi. Bizim en büyük düşmanımız. Nefs emmare daima kötülüğü emreder diye Kur'an-ı Kerim'de ayet-i yani var nefse zaten. Yani nefsi emmare, levvame, kademeleri geçiyoruz abi. Nefis bizim düşmanımız. Önce bunu bir Altın çizmek lazım. Peki abi bu düşmanla nasıl mücadele etmemiz gerekiyor? Abi muhalefet olmak lazım. Atıyorum yaz günündesin ya buz gibi bir su içmek istiyorsun. Senin o yaz günündeki vücudunun ihtiyacı su. Hı hı. Buz gibi su bu nefsinin ihtiyacı. De ki yok soğuk su yok sana kardeşim. Yok. Madem benle birlikte yaşıyorsun küçüleceksin. Benim sözümü dinleyeceksin. Kafanı kaldırmayacaksın tabiri caizse normal çeşme suyu veya ılık su içeceksin atıyorum kış gününde bir sıcak kahve bir çay içelim içme su iç ne isterse tersini yapmayacaksın. ne isterse tersini yapacaksın. yapacaksın en güzel yemeği mi yemek yemek istedi git bir simit ye yani karşındaki insanla diyalog halindeyken ya buna içinden geleni söyle aşağıla, hakaret et hak etti bunu. değil mi? Yani bu senin nefsin istediği bir şey. Bunu yapmayacaksın. Diyeceksin sen çok güzel bir insansın. Allah razı olsun. Nefsimi benim bastırdın. Onu çiğnedin. Onu ezdin. Teşekkür ederim. Nefis bir çocuk gibi yani. Onu şımartmamamız lazım. Her istediğini vermememiz lazım. Ondan sonra kontrolü kaybediyoruz. Çocuk örneğin çok güzel. Kendi evladım var. Örnek verelim. Herkes de anlaşılsın. Küçük bir çocuğun her istediğini yaparsan ne olur? bir süre sonra şımarmaya başlayacak ve zaptedemeyeceksin. edemeyeceksin. Zapt edemeyeceksin bu onun iyiliği için mi? Değil. Yani gün geçtikçe daha da hayraz olacak. Daha da afo yani e, tatminsiz olacak. Dünyada hiçbir şeyden tatmin olmayan bir çocuk olacak. Nefis aynı böyle. Terbiye etmemiz gerekiyor. önlü kesmemiz gerekiyor her zaman. Çünkü sen ona bir kere ucunu kaptırdığın zaman yani bir öğretmenin de olmazsa işin çok zor. Tabii öğretmen dedin abi. Şimdi gerçekten de şu an hani mentor diye bir kavram yeni evet. yeni çıktı ya. Artık insanlar hayatın her alanında fikir danışacakları, kendilerini yönlendirecek bir insan arıyorlar. Hayat koçu. Evet hayat koçu. Halbuki e, bu dünya hayatındaki en mühim meselemiz e, din alanında yaşadığımız ve yaptıklarımız. Bizim bu alanda da bir öğretmene ihtiyacımız var sanırım. Nefsimizi terbiye etme noktasında bize yol gösterecek Şöyle o yoldan geçmiş biri. lazım. Yani bir sporcuyu göz alabilirsin. Ne bileyim, bir iş adamını göz alabilirsin. Evet. Sporcu daha kolay olur. Neden? Çünkü sporcunun kendi mesafesini kat etmesi için, kendini eğitebilmesi için o eğitimlerden geçmiş, o yolculuktan geçmiş, hangi idmanı yaparsa fiziki kondisyonun daha nasıl artabileceğini biliyor o evet. yüzden de diyor ki ben bir tane koçla anlaşayım o benli bir antrenör çalıştırsın fiziki kondisyonumu arttırsın ki daha iyi spor yapabileyim. yani antrenörler bugün niye ihtiyaç var antrenörlere evet. Mürşidi Kamil de aynı senin nefsinle olan mücadelende nefsinin sana herhangi bir karşılığında ne hangi mani çıkarabilecek nasıl önüne taş koyabilecek Kimlerle işbirliği yapabilecek? Bunların hepsini yaşamış, görmüş, tecrübe etmiş bir insan. Yani aslında burada şöyle bir şey var. Sana hayatında tiyolar veriyor, ipucu veriyor. Hı -hı. Bak buraya böyle yaparsan daha rahat bir acı alırsın. Yani e, sanırım şu an toplumda mürşidi kamillere mesafeli davranılmasının, mürşidi kamillerden uzak durulmasının sebebinden biri de Bizzatihi nefis. Yani biliyor ki o mürşid-i kamilin kapısına gittiği zaman ezilecek. ezilecek. Aslında bugün e, toplumda yaşadığımız bu tasavvufa karşı mürşid kamillere karşı olan duruşun en büyük sebeplerinden biri nefis. E, bir daha bir şöyle bir mesele var. E, Kur'an-ı Kerim'de mesela bir firavun hikayesi, firavun olayı anlatılıyor. Şimdi baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bir tarih kitabı değil. Bize bir firavun ve Musa hikayesini anlatıyorsa bunun bize anlattığı, bize verdiği bir mesaj olmalı. Bir olmadan. ibrettik olay. Evet. Yani bize aslında tecrübe kazandırmak için. Hı hı. Bak geçmişte böyle bir olaylar yaşandı. Dikkat et, o Firavun'un taşıdığı nefsi sen de taşıyorsun. Firavun olmak için illa bir hükümdar olmana gerek yok. Yani bunu ailende de yapabilirsin, iş yerinde de yapabilirsin, çalıştığın ortamda da yapabilirsin. Arkadaş çevrende de yapabilirsin. Yani bu her nefis taşıyan insan potansiyel bir firavun. Aslında içimizde bir firavunla yaşıyoruz. Biz hayatımızı bir firavunla devam ettiriyoruz diyebiliriz. Aynen yani. yani. Mürşidi Kamil meselesine geldiğimizde de ne var? Bugün Abdülkadir Geylen'in Hazretleri olsun, Muhidin Arabi Hazretleri olsun, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri olsun, Bediüzzaman Sayıdın Nusayetler olsun. hepsini söylediği ortak cümle. Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. E bugün bakıyorsun abi nefis meselesi açıldığında bize mürşide gerek yok diyen adamların cümlelerini eşelediğinde arada böyle çok ilginç sünümlerler var. Ruhla nefsi karıştıran çok insan var. Yani burada mürşidi kamil senin içindeki firavuna yani nefsine dur diyor. Senin atıyorum toplum içinde beğenilme rahatsızlığım var. Farkında değilsin. Yani ucuk kibirden bahsetmiştik evet. ya. Farkında değilsin ama sen de o özelliği taşıyorsun o onu en net görebilen kişi yani bu tarih geçmiş tarihlerde de yaşanmış Yunus Emre Hazretleri olsun Beyazıt I. Be Beslan Hazretleri olsun Emir Sultan olsun Emir Sultan Hazretleri olsun bunların hepsi zamanında Mürşidi Karmililer tarafından halk arasında veya e, cemaat içinde derya içinde her zaman çok olmadık bir yerde. Direkt böyle nefsine basıp, basıp sen bu işi yapamazsın. Evet. Diyerek onları o toplum içinde küçültüp aslında karakter meselesi değil. Nefsinin küçülmesi için yaptığı olay. Kişiliğine karşı değil nefsine karşı yapılmış aynen bir hareket. Aynen yani. Gerçekten de öyle Yunus Emre'ye baktığımız zaman döneminde bir medrese okumuş, bitirmiş aynen. bir kado olarak bir şehre gelmiş. Orada yani bugünün Cumhuriyet Savcısı baktığımız zaman Yunus Emre. Orada bir mürşid Kamil'in kapısına gidiyor, odun taşıyor, işte temizlik yapıyor dergâhta ve e, bunun sonucunda vardığı bir nokta var. Yunus Emre oluyor. Evet. Yani onun sonunda Yunus Emre oluyor. Yani bugün Yunus Emre'yi sokakta herhangi bir insana da sorsan hiç tanımasa bile evet İslam'da Yunus Emre diye bir adam vardı. Az önce abi kibirden bahsettik. Sanırım e, nefsin yine en büyük tuzaklarından biri kibir ki firavunu firavun yapan, aslında şeytanı şeytan yapan şey kibir. Evet. Kibir noktasında ne söyleyebiliriz? nefisle kibir arasındaki ilişkiyi. Abi şeytandan girelim ki kibir net anlaşılsın. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i yarattığında dedi ki ona secde edin. Hı hı. Oradaki secden maksat neydi? Ben Adem'e fa ı yani kendi parçamdan, ruhumdan onun içine verdim. Aslında ona secde dedi. Şeytan dedi ki hayır ben bundan daha üstünüm. Ben dünyada hükümdarlık yaptım. Ben dünyada tebliğ yaptım. Benim kadar tecrübesi yok. Benim kadar bilgisi yok. E şimdi burada ne oldu? Kendini üstün vasıfa koydu. Ama halbuki yaratıcı dedi ki hayır bu senden daha üstün. Buna biat et. Yani bugün günümüzde de insanlar arasında baktığında ben bu işi yaparım. Bu iş benim işi. Benden başka kimse yapamaz. Diyen adamlara hep bir bak. Arkasından kendi yetiştirdiği veya olmadığı bir insan onun yaptığı işin misli üstünü yaparak o adamı tabi caizse rezil etmiştir yani. Nefis dedik, şeytan dedik. Peki mücadele etmemiz gereken iki varlık diyelim bunlara. Bu, üçüncüsü de var. Bu. Üçüncüsü de var, evet. Ee, bunların hangisiyle mücadele etmek daha zor insan için? Hangisi daha tehlikeli? Abi, birinci şeytan. Şimdi büyüklerimizin hep tabiri vardı ya. Bir evzü besmele çektiğinde, bir kelime-i şahidet getirdiğinde şeytan oradan kaçar gider. Yani onu gelir sana, bir şeyleri fısıldar, Dersin ki ya bir git başımda. Bunun farkı yani bilincine varırsın çünkü insana vesvese gelir. Onu bir şekilde bertaraf eder gönderirsin. İkincisi abi içimizdeki düşmanımız. Nefsimiz. Eğer nefsin ne olduğunu bilmiyorsan, nefsini tanımıyorsan seni ağını taklaya getirebilecek bir yaratık. Yani der ki ya Berat da yapıyor, Semih de yapıyor. Biz de yapalım Bir şey olmaz alttan girer üstten çıkar abi seni hayatın takladaya getirir. O yüzden nefsini iyi tanıman lazım. Hı hı. Nefsini tanırsan onu da yenersin. Ama şeytanlaşmış insanlar diyoruz ya. Hı. Yani Allah korusun onlarla arkadaşlık ettiğinde zorla tutarlar ya kapaca tutarlar götürürler. Kişi arkadaşının ahlakı üzerinedir buyuruyor Peygamber yani, Efendimiz. Büyük şey Hikayelerde büyüklerimizi de anlatır ya, insanın taşıdığı özellikler en yakın beş arkadaşın özellikleridir. Eyvallah. O yüzden yani seçtiğimiz arkadaşlara çok dikkat etmemiz lazım. Yani arkadaşım benle bir iş yaptığında, benimle bir diyaloğu olduğunda, benim hakkım olduğunda veya suçlu suçlu olduğunda beni mi tutuyor, İslam'ın hakkı üzerine mi tutuyor? Nefis. Yani sen bir yanlış yaptın. Ben yanlışı Semih kardeşindir yapar dersem olur mu? Hı hı. Nefsin istediği bu aslında. Yani hep desteklenmek, oh, pohpohlanmak. Oh, oh, Ama hakiki arkadaş aslında bizim ahiret yolunda yoldaşlık edebileceğimiz hata yaptığımızda tabii ki insan içinde değil. Bir arkadaş olarak bir kenara çekip kardeşim bu hatayı yaptın bu uygun değil İslam dinine demesi. Tabi nefsin zoruna gidecek araya mesafe koyacak ama bizim böyle arkadaşlara böyle dostlara ihtiyacımız var. İşte bak bundan 15-20 sene öncesine kadar dikkat edin hep Anadolu coğrafyasında hı hı. ne bileyim Orta Asya'da Arap ülkelerinde ahiret kardeşliği vardı. Evet çok. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ensar ve muhacir arasında başlattığı bir kardeşlik vardı. Bu İslam literatüründe Bugüne kadar vardı. Hı hı. Ahiret kardeşliği neydi? Onun gıyabında hayır talep etmek. Onun için hayır dua etmek. Onun bir yanlışı, kusuru olduğunda onu uyarmak, onu ikaz etmek. Yani aralarında bir anlaşma vardı. Ben yanlış yaptım da hı hı. Beni, bana çeki düzen ver. Manevi bir şirket, manevi bir ortaklık gibi. Aynen öyle. Ya e, maalesef bugünümüzde kalmadı. Adama <gülüyor> diyorsun ki ya kardeşim, güzel usulde de gitsen ters tepiyor. Diyorsun ki bak burada bir aykırı davranışım var. Yapma. Yani tehlikeli. Hı hı. Adamı farklı yerlere götür. Sana ne? Adamın verdiği cevap bu. Ya istemiyorum. Senin işte günaha girmeni istemiyorum be adam. Yapma. Evet abi. Nefisle mücadele dedik. Mürşidi Kamil dedik. Peki böyle canlı kanlı bir örnek üzerinden bu nefisle mücadele yolunu Mürşidi Kamil ile birlikte yürülen nefisle mücadele yolunu kısaca anlatabileceğim bir örnek var mı? Kısaca anlatabileceğimiz örnek e, İslam'ın büyüklerinden tasavvuf erbablarının büyüklerinden Cüneydi Bağdadi Hazretleri var abi. <gülüyor> bir gün dergahında e, talebelerine ders anlatırken kapının önünden camın önünden bir papaz geçer. Papaz geçerken duyduğu cümlelerden bir tane şudur. Eğer hakikate hikmete ermek istiyorsanız nefsine, nefsinize muhalefet ediniz. Papazın kulağında kalır abi bu. Papaz bir dener, iki dener, üç dener. Papazda değişik haller olmaya başlar. Kerametler zuhur olmaya başlar. Papazda kendindeki kerametleri farkına vardıkça daha da üstüne gider. O zaman toplumda bakılır ki bir papaz var, Hristiyan. E tarif de muarif de olmuş bir din. Fakat papazda değişik haller var, kerametler hasıl olmaya başladı. Konucu Neydi Bağdadi Hazretlerine gider müsittele tabii. O zaman talebeler de celallenir. Kılıçlarını kuşanırlar abi. Giderler ya Allah. Bismillah. Kilise. Cihad Hı -hı. edeceğiz. Yuneydi Bağdadî Hazretleri kilisenin kapısına geldi. Bir sakin olun. Bir durun. Ben bir gireyim, bir konuşayım bakayım işin aslası nedir. İçeriye girer Yuneydi Bağdadî Hazretleri. Ders Sen ne yaptın? Ne ettin? Ne oldu böyle yani? Hı Nereden nereden bu kerametleri? Bu hikmet kapısı nereden açıldı ki? Müslüman bile değilsin. Papa der ki ben bir gün sizin dergahınızın önünden geçerken duyduğum tek bir cümle var. Nefsinize muhalefet edin. Ben sadece bunu yaptım der. İçimdeki o kafir nefse karşı geldim. Cüneyli Bağdaz Hazretleri tebessüm eder. Der ki tamam çok güzel. O zaman sana tek bir soru soracağım. Nefsine sor bakalım. Müslüman olmak istiyor mu istemiyor mu? Yani nefis çünkü işin hakikatini bildiği için direkt karşı çıkar. O kilisedeki papaz ve bütün cemaati anında Müslüman olur. Eyvallah. Yani çünkü İslam'ın şerefi şerefiyle. Ya bugün Budistlere de bakıyorsun adamlar ateş üstünde yürüyor. Hı hı. Ama niye belli yani belli bir kapasite düşünce yoluyla? Ya diyorlar buna. İslam Ya bu İslam'da ee, nasıl derler buna? Hikmetin ehline hı hı. verilmiş bir yetki, bir velayet aslında. Hı hı. Nasıl peygamberlere verilen bir mucize varsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifi var. Diğer verilen peygamberlere verilen mucize benim ümmetimin veli kullarına da Keramet olarak ihsan edilmiş. İşte evet, evet, keramet olarak görünüyor. Evet. O usule uygun olarak gidip Müslüman olmayanlar da da istidraç olarak görünüyor. Ama bunlar tabii şey gibi değil, keramet gibi süreklilik arz etmiyor. Mesela bir Kadir'i, e, Pir'i girip bir fırında saatlerce belki günlerce yanan bir fırında oturabilir. Ama dediğin gibi bu list en fazla ateşin üzerinde bir on metre kadar yürüyebilir, üzerine çıkamaz. Koşar, koşar aynen. Evet abi... E, Kenan olarak, kısa olarak nefisten biraz bahsettik. Tabi saatlerce konuşulabilecek bir konu. Bilmez Elimizden abi, geldiğince konusu. kusa tutmaya çalışıyoruz. Çünkü içimizdeki düşman yani. Bildiğin savaşta karşındaki kılıçlı, zırhlı, kuşanmış en büyük düşmanın. Yani sen nefsine ne kadar saldırdıkça o da sana saldıracak. ha Bir yerde pes ediyor. Ama o mücadeleyi bırakmaman lazım. En küçük hale geldiğinde dahi, yani büyüklerimiz hep diyor ya. Allah bize son nefesimize kadar iman kuran nasip versin. İmanla ölmeyi nasip etsin. Sırf o nefis yüzünden. Hayır abi yani sürekli kuzlu olmak lazım. Nefis yedi başlı ejderha. Her başında yedi tane kafası var diyorlar ya. Evet. Yani son nefesle Allah korusun. Yani düşünsene 70 yıl ömrün var. 70 yılın 70 yılında dol dolu yaşamışsın. Son anda geliyor nefis diyor ki ya 70 senedir yapıyoruz. Kılma vakit namazını. Bak şuna da bir küfret. Ya olay bitti zaten. Film kopuyor. Ya ufak örnekler veriyorum ama Allah korusun şirke kadar götüren ne de var ki? Tarihte yaşanmış olayı çok. Evet, sürekli teyakkuzda olmamız gerekiyor. Öyle ehli velayet var ki 40 yıl bir elma için 40 yıl nefsine muhalefet etmiş. Evet. Bir elma için ya. Evet abi işin hakikatinin geleneğini bozmayalım. Yine İşin hakikatini kısa spot bir cümleyle ya da cümlelerle ifade edelim. Spot cümleyle bir de Hazreti Ali Efendimiz'in sözü de var. Onu da söyleyelim ki yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi üzerine her seferinde söylüyoruz. Ben ilmin şehriysem o şehrin kapısı da Ali'dir. Yani ki Hazreti Ali Efendimiz söylemiş beni nefsimde göz açıp kapayana kadar yani bir an bile baş başa bırakmayar Rabbim Rabbi diye. Ya ya yani bunu Hazreti Ali söylemişse bizim bizim yatıp kalkıp gece gündüz yürürken, gelirken, giderken dua etmemiz lazım. O zaman abi cümlemizi de işin hakikati kısmını da son noktaya yapalım. Sıyrılmadıkça nefsinden alamayacaksın ibret. Alamadıkça ibret sen de hapsız olmayacak hikmet. Eyvallah, başınıza sağlık. Eyvallah, inşallah Allah bizi nefsimizle mücadeleyi bir an bile boş bırakmasın. Bizi nefsimizle baş başa bırakmasın. Amin. Haftaya görüşmek üzere. Dilelim o zaman. Kalın sağlıcakla.